Ne dedin? Ezberlemişim de oyunu. Ee, bunlardan gelip alabilirsiniz. Küçük öğrendi olanlara ben gönderebilirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra kart açılımı yapıyoruz. Ee, evet arkadaşlar. kaşık atacağız. 10 tane arkadaşlar atacağız. Hemen başlayalım uzatmadan. Birazcık biraz tersten alalım. Üçüncü seriler kalmış. Şanslılar üçüncüler. Şundan bir tane. Yok dört tane yeter. Şundan. E şöyle. Şunlardan arkadaşlar. 2020'den. Şöyle. Kaç etti bunlar? Üç. Şimdi geri kalan arkadaşlar. Bu yenilerden alacağım. Üç. Dört. Bunların 37 7 Tamam. Evet. Aldım arkadaşlar. Şimdi açmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Ben bunları şöyle dizelim. Bir tek Brawl Stars 4 tane var arkadaşlar. Enerji yani açacağım 4 var. E şöyle. Evet arkadaşlar Şimdi başlayalım hmm. Arkadaşlar Şundan başlıyorum. Bu arada arkadaşlar Ebru Aslar'ın 5. seri kartı çıktı Onu da almamı istiyorsanız Yorumlara yazın Ve like atmayı unutmayın Altın bali Grow mega kutu çıktı arkadaşlar buradan. E arkadaşlar ben bunu uzun zamandır almaya çalışıyorum. Yine hesap açtım ondan. E, bu zaferde şununla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne çıktı çok merak ettim. Hmm. Hep de bundan çıkıyorlar yani. Bir kutuya farklı farklı koysanız ne oluyor? Arkadaşlar bu da bundan açalım. Tabi bu açılır. Tırnak yemeyin arkadaşlar sonunda böyle oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi arkadaşlar. Böyle. Ee, Sorlot çıktı. Deli Ali çıktı. Ve Yunus Akgün çıktı arkadaşlar. Burada Rocheburg Sançoğlu Kalko demeyi unuttum arkadaşlar. Burası aslan devam edelim arkadaşlar. Bu sefer 3. serisinden kalan 3. serisinden açalım. Şey koyalım. Bismillah. Gözümü kapayıp açtım. O İyi çıktı bu sefer. Penny, Spike, Gold. Arkadaşlar şurada yazanlar. Doğru değil. Yani şimdi bu efsanevi 25 değerinde olamaz. Bu bundan daha kötü. Nasıl 30 değerinde olsun. Bu da bundan daha kötü. 60 değerinde olamaz. Şöyle koyalım. Bu sefer bundan devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu yani şu seride bunda şunda. bundan çıkmadı hiç. Oh uh, yes Atiba çıktı Muhammed Salah çıktı Demagol bir de çıktı Demagol bir tamam de. Demagol. Demagol O çıktı Arkadaşlar bununla devam edelim Bunun gitmeyi gitmiş Sıkışma Heh. Şöyle atın arkadaşlar Cengiz Ünder, Roberto, Roberto Carlos, Mane. Evet arkadaşlar, bunu buradan mı Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bir üçüncü seri daha açıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bunu da gözümü kapat. bütün seride bu çıktı ve şu. biraz da bundan çıktı yani. Şöyle arkadaşlar. bu Ziconita. Arkadaşlar bundan devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk açtığım bu kart kutuyu ilk açtığım gün yani bunlardan ilk açtığım gün hatırlıyorum arkadaşlar. Videosunu neredeyse 10 tane bundan açmıştım arkadaşlar. 5'e 6'sı full bu çıktı. Bravo çıktı arkadaşlar. Şundan devam edelim hemen. Poşet şöyle. Yine gözümü kapadım arkadaşlar. Ooo. Zalmaz Kualizma arkadaşlar Kualizma ve Victor Moses başka takıma gitti. O buraya devam edelim arkadaşlar. Bu sefer böyle açacağım. Arkadaşlar bundan çok az çıktı bana. Yani zaten videolarımı izliyorsanız görürsünüz çok az çıktığını. Ee, Josep Pereira çıktı, Lionel Messi çıktı, Ab, Kadir parmak çıktı. Arkadaşlar buradan son kartımıza gelelim. Dördüncü seri Brawl Stars. Poşet buraya. Yine gözümü kapattım orada bir mega kutu var kesinlikle arkadaşlar şunun bu görmedim ama bu büyük ihtimal ne dedin ezberlemişim de oyunu pardon ezberlemişim be kartı tabi arkadaşlar yani 7 yıldır açınca normal Arkadaşlar bunlar açın aç açtığım kartlar daha önceki videolarında ee, Bunların bulamadıklarım da var içerisinde yani bulamadıklarım arkadaşlar bunlar farklı bir arkadaşım varmıştı. ikinci serisinden bunlardan göndermemi size istiyorsanız Ankara'dakiler Öğren'dekiler. göndermemi istiyorsanız ee, yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki bu düşünce bunu göndermem bu orijinal. Arkadaşımdan zor kapattım aykuttan. 20 kart mı ne verdim ona? Onda olmayan hepsi. Arkadaşlar dediğim gibi bunlardan istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, bunlardan gelip alabilirsiniz. Keçi öğrende olanlara ben gönderebilirim. E, ben vermem demiyorum. Gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Geç öğrende oturuyorum. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.